Efendim evet, izleyenler Türkiye'nin tarafsız ve haber ülkelerinde karşınızdayız. Benim de resumen Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com ana haber ülkelerim başlıyor. Yaklaşık 2019'a kadar bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız efendim. Ana haber ülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Sosyal cep tarik haber, Pinterest tarik haber, Elham tarik haber, TikTok tarik haber, Facebook tarik haber, LinkedIn tarik haber, Yay tarik haber, Tumblr tarik haber, Instagram et haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Grant, Tayyip 7308, e YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışacak olursak. Bir olayda yayınlarız efendim, bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den vizere ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Up Canlı yayında yayınlarız Up Canlı yayınlarız, Tarık Haber TV'den vizere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayında Dostlar like. kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dostlar Twitch'te yayınlıyız. TV kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Nonolife'de de yayındayız. Nonolife kanalımız. Sağlı kabahat evden bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Twitter'dan sohbet odalarında yayındayız eendim Twitter'dan sohbet odalarından bizleri takip edebilirsiniz. me mm -hmm. En büyük geçiyoruz. 20 19 kadar dedik. 100 üründe fiyat dondurma kararlandı. İlginç olan şu, Türkiye'de faaliyetleri var. 100 üründe fiyat dondurma kararı verdi. Zincir marketler duyurdu. Önce Fransa, sonra Belçika. Gıda enfeksiyonunun her geçen gün artması, vatandaşı zor günleri yaşatıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa genelinde enflasyon rakamları son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Ülkelerde artan enflasyona karşı mücadele başladı. Market zincirleri enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için fiyat dondurma kararı aldı. Peki fiyat dondurma kararı nedir? Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu? İşte son dakika haberin detayları. Finans Finans Ekonomi 100 üründe fiyat dondurma kararı Zincir marketler duyurdu. Önce Fransa sonra Belçika. 100 üründe fiyat dondurma kararı. Zincir marketler duyurdu. Önce Fransa sonra Belçika. da enflasyonunun her geçen gün artması vatandaşa zor günler yaşatıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa genelinde enflasyon rakamları son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Ülkelerde artan enflasyona karşı mücadele başladı.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 Belçika'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonlar mücadele etmesine yardımcı olmak için yüz üründe fiyat dondurma kararı aldı. Böylece yıl sonuna kadar devam edecek kampanyayla ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek. Belçika'da enflasyon, Ağustos'ta %9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Öte yandan market zinciri bu uygulamayı geçtiğimiz ay için de yapmıştı. Marketin belirlediği yüz ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, davul, mantar, çikolata, mendil, muz ve gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Peki Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağrılı CNN Türkiye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müceli bir haber ama bizim ülkemizden değil deniz diyen A. marketin belirlediği yüz ürün arasında yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil gibi temel ürün çeşitlerinin olduğunu belirterek kampanya ile yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatının artmayacağını söyledi. Amerika'da enflasyonun yüzde 10'a yaklaştığını söyleyen A. özel sektörden hemen tepki geldiğini bildirdi. Öte yandan aynı zincir marketin bu uygulamayı Fransa için yaptığını söyledi. Türkiye'de de faaliyetleri var. İlginç olan şeyin, bu zincir marketin Türkiye'de faaliyetleri olduğunu bildiren A. Olup, Türkiye'de de vatandaşın beklenti içinde olduğunu söyledi. A. Olup, Belçika'da artan enflasyona karşı özel sektörden güçlü bir firmanın desteğini gördüğünü, Türkiye'de ise en alttaki vatandaştan en üstteki yöneticiye kadar çağrılar yaptığını belirtti. Devletin aldığı katma der vergisi oranının %8'den 1'e düşürüldüğünü anımsatan A. Olup, İndirimin ardından temizlik ürünlerinde de katma değer vergisi oranının düşürüldüğünü söyleyerek Türkiye'deki bu hamle sonrası diğer ülkelerin de harekete geçtiğini ifade ederek bu yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Tüketici güveni artacak. A olup, ayrı uygulamanın Türkiye'de olmasıyla birlikte ürünlerin fiyatının yıl sonuna kadar değişmeyeceği için tüketici güveninin de artacağını söyledi. Fiyatlardaki dondurma uygulamasının psikolojik etkisinin olacağını belirten A olup, Ülkenin, satıcının, alıcının rahatlatacağını söyledi ve aynı uygulamanın Türkiye'deki marketlerden beklediğini bildirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Brent petrol sert düşüş. Savaş öncesi seviyeleri gördü. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Anons sonra bölgeye halk uyarıldığı Mahalleler boşaltılıyor. Ekipler alarma geçti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Manisa Soma'da orman yangını çıktı. Anonslarla bölge halkı uyarıldı. Mahalleler boşaltılıyor. Manisa'nın Soma içerisinde öğle saatlerine çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı. Yangının kırsal BC be ve Hacit mahallelerine Kilometre kara yaklaştığı belirtildi söz konusu iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Manisa sona da orman yangını. Anonslarla bölge halkı uyarıldı. Mahalleler boşaltılıyor. Son dakika Manisa sona da orman yangını. Anonslarla bölge halkı uyarıldı. Mahalleler boşaltılıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde öle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı. Yangının Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Söz konusu iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Son dakika haberi. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Aleylere, havadan ve karadan müdahale sürerken Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldığı bildirildi. Soma'nın Kırsal Kızılören mahallesinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip bölgede. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazi, 4 lozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. İki mahalle boşaltıldı. Öte yandan çıkan orman yangınının Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Soma ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. İki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. DDA Son dakika Mersin'de orman yangını. Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. FETÖ ve PTAK şüphelileri sınırda yakalandı. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-19'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sır gibi saklanıyordu değerli izleyenler. Altasaray transferi resmen bitirdi. Son dakika haberine göre Altasaray bombayı patlattı. Yusuf Demir transferine mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre son dakika haberine göre Türkiye'de Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Bombalar alt patlıyor Fransa'daki Lig 1 devik Paris Saint Germain'den Maroulo varan Sarı Kırmızılar bir transferi daha bitirdi. Alta bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir Kadrosu'na kattı aslan Rapid Vienne ile el sıkıştı Oyuncunun bonservisi belli oldu Sikor Siko. Galatasaray Son dakika Galatasaray bombayı patlattı. Yusuf Demir transferinde mutlu son. Son dakika, Galatasaray bombayı patlattı. Yusuf Demir transferinde mutlu son. Son dakika haberleri, son dakika haberleri, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala bombalar art arda patlıyor. Fransa Ligue 1 devir pisikten Mauro Ricardi ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Aslan, rapid ile el sıkıştı. Oyuncunun bonservisi servisi belli oldu. Son dakika haberleri, bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yusuf Demir Galatasaray'da. Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Sır gibi saklanıyordu. Sarı Kırmızılılar, bir aydır gizlice yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rafi Değende forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sıkı Pazarlık Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan Sarı Kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi ve rapideyle el sıkıştı. DLA, DLA. En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Gizlilik politikası Yasal uyarı RSS Son dakika haber Spor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 HDP Bakanlık Verilebilir Polemiği Devam Ediyor Beyler Kendinize Gelin Denildi Değerli izleyenler. HDP Bakanlık Polemiği Sürüyor CHP'li Özgür Özel Beyler Kendinize Gelin Dedim CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP Bakanlık Verilebilir Sözleri Siyaset Gündemindeki Yerini Korumaya Devam Ediyor Parti liderleri ve Grup Başkan Vekillerinden Yapılan Peş Peş Aşkı Göre Birincisi Daha Eklendi CHP Grup Başkanvekili Vekili Özgür Özel bu tartışma için beyler kendinize gelin demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne de özgür özel ne o ne bu millet alır millet verir ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Bir bakanlık polemiği sürüyor. Bir özgür özel beyler kendinize gelin. Bir bakanlık polemiği sürüyor. Ciddi özgür özel beyler kendinize gelin. CDP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir e bakanlık verilebilir sözleri siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Parti liderleri ve grup başkan vekillerinden yapılan peş peşe açıklamalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bu tartışmalar için beyler kendinize gelin demek lazım. bakanlığın ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu, millet alır millet verir ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında, ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. Bir bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, beyler kendinize gelin demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu, millet alır millet verir dedi. Bu meclis iradesine saygısızlık. Cükrü Özel, hırnde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, meclisin tatilde olmasıyla ilgili, meclis kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği, yapacağız dedi, müjde verdi ama yapamadığı çok sayıda iş birikiyor. Bu meclisin iradesine bir saygısızlık. Bu meclisi kendi gündemine hakim olan, vatandaşın sorunlarını dinleyen, denge görevini yerine getiren, Denetleme görevini yerine getiren ve bunu kimseden çekinmeden yapabilecek bir hale kavuşturmak için bir seçime ve ardından da güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili geçiş döneminin hızla yaşanmasına ihtiyaç olduğu açık diye konuştu. Gürsel Tekin'in kişisel değerlendirmesi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iktidar olmaları halinde Hükmeli Bakanlık verilebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine özel CHP'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç Grup Başkan Vekili açıklar. CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, mevyeke tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini 3 Grup Başkan Vekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkandan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da Altınlı Masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın olmasa ya karar dayatması söz konusu değildir bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara beyler kendinize gelin demek lazım. Bakanlığın ve Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu millet alır millet verir ifadelerini kullandı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyorlar. Putin'in tadı kışta jeonun dünyanın gözü önünde açıkladı. Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim dedi. Rusya'da Başbakan Vladimir Putin doğu ekonomik formunda yaptı. Konuşmada Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'ye arabulucu ülke olmazsaydı tahılın ihtiyacı olan ülke değil Avrupa ülkelerine gideceğini söyleyen Putin Tanrım yoksul ülkelerden ziyade Avrupa Birliği ülkelerine gitmesinden rahatsızlığını ile getirirken konucun başkan Erdoğan görüşeceğini ifade etti. Haber. Haber. Dünya. Putin'in tadı kaçtı. Dağın koridorundaki durum canını sıktı. Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim. Putin'in tadı kaçtı. Dağın koridorundaki durum canını sıktı. Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk faaliyetlerinin üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Türkiye arabulucu bulucu ülke olmasaydı, tahılın ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gideceğini söyleyen Putin, tahılın yoksul ülkelerden ziyade AB ülkelerine gitmesinden rahatsızlığını dile getirirken konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşıyla patlak veren gıda krizinin çözümü içini Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlendiği tahıl koridoru anlaşmasında tahılların AB ülkelerine gitmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şikayet ettirdi. Putin, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Türkiye olmasaydı fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek şöyle konuştu. Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim." Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım, Türkiye Arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti. Erdoğan ile görüşeceğiz. Öte yandan Putin, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin anlaşmanın koşullarına uymadığını, tahılın çoğunun yoksul ülkelere değil AB'ye gittiğini savunarak görülmemiş insani felaket yaşanmaması için bunun önüne ve gıda ihracatını kısıtlamaktan söz eden Putin, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini dile getirdi. Anlaşmalara saygı gösteriyoruz. Ama ortaya çıktı ki Batı'nın sadece bizi değil, en yoksul ülkeleri de resmen mahvetmişler ifadelerini kullanan Putin aracı ülke olarak Türkiye'ye yapılan sevkiyatlar hariç tutulursa, 87 sevkiyattan sadece ikisinin Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı kapsamına girdiğini söyledi. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin diktatörlüğünü korumak için kendini feda ediyor. Putin, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri Amerika Birleşik Devletleri'nin diktatörlüğünü korumak için feda ettiğini belirterek şöyle konuştu. Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak iddia ettiği kötü şödetli kurallara göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyoekonomik istikrar tüm bunlar Avrupa Atlantik Birliği adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor. Rusya acı çekecek sandılar. İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı diyen Putin, ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de, elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi ifadelerini kullandı. Birçok ülke lideri katıldı. Rusya'nın uzak doğu bölgesinde gerçekleşen 7. Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde düzenlenen çok kutuplu bir dünya yolunda başlıklı panele Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Çanşık, Nualistan Başbakanı Hülsan Namsayin Oyün Erdene, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve geçtiğimiz yıl Myanmar'daki askeri darbeyi gerçekleştiren Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Min Alın katıldı. Paneli Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Vietnam Başbakanı Kham ise videolu mesaj gönderdi. Hihara Uterz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray taraftarı çıldırıyor çünkü bir uçak daha geliyor. Geri saati sabah, gece 04.30 değerli izleyenler. Son dakika haberin ve Galatasaray transferi e doymuyor. Pilot Rashid'in İstanbul'a geri saati ise belli oldu. Son dakika haberi ve Galatasaray transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala bombaları bir, bir bir patlatmaya devam ediyor. Paris Saint Germain'den Mauro Icardi ve Rapid Villen'den Yusuf Demir kadrosuna kadar sarı kırmızılarda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray İngiltere şampiyonlar takımlarından Norwich'le forma giyen Milot Rashid'in transferi bitirdiği 26 yaşındaki Kosovalı futbolcunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte ayrıntılar. Spor. Spor Galatasaray Son dakika Galatasaray transfere doyunuyor. Milut Rasycan'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Son dakika Galatasaray transfere doyunuyor. Milot Rasycan'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Son dakika haberleri Galatasaray transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor. Pisp'ten Mauro Ricardil ve Rapidien'den Yusuf Demiri kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray, İngiltere'de Champions League takımlarından Norwich'e forma giyen Milot Hica'nın transferini bitirdi. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray'e, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala gaza bastı. Sarı Kırmızılılar, Mauro Icardi ve Yusuf Demir hamlelerinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Okan Buruk istedi. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin gündemine kanat transferi vardı. Sarı Kırmızılılar, İngiltere Cihan takımlarından Norici forması diyen Milotras Hicayi bir süredir gündeminde tutuyordu. Oyuncu için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Anlaşma şartları Galatasaray, Kosovalı futbolcuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşını karşılayacak olan Aslan, Norici'ye herhangi bir ödeme yapmayacak. İstanbul'a geliş saati Nurilin 2021 yılında Werder Bremen'den 11 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcunun bu sabah 04:30 30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. Bu sezon takımıyla 5 maça çıkan Rasmica bir asist yapma başarısı gösterdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20. 19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir haberimize geçiyoruz değerli dostlar. 60 bin lirayı duyan notere koştu. İkinci el otoda son hafta paniği ucuza satmaya başladılar değerli izleyenler. İkinci el otomobil için son hafta 60 bin lirayı geçti. Panikle ucuza araba satmaya başladılar değerli dostlar. İkinci el otomobili piyasası için Ticaret Bakanlığı çok önemli bir adım atmıştı. Otoda fahiş fiyatların önüne geçebilmek istenirken ikinci el otomobil satışları için 6 ay ve 6000 kilometre sınırı getirildi. Düzenleme ve denetimler 15 Eylül'de başlayacak. Sınırlama için son bir haftaya girilirken galecilerde panik başları satırılmayan araçların aylık maliyeti en ucuz araba için bile 10 bin lirayı geçecek. Bu sebeple galeciler ellerindeki araçları çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya başladı. İnansın. Finans Otomotiv İkinci el otomobil için son hafta 60 bin lirayı geçti, panikle ucuza araba satmaya başladılar ikinci el otomobil için son hafta 60 bin lirayı geçti, panikle ucuza araba satmaya başladılar İkinci el otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı çok önemli bir adım atmıştı Otoda fahiş fiyatların önüne geçilmek istenirken ikinci el otomobil satışları için 6 ay ve 6000 kilometre sınırı getirildi Düzenleme ve denetimler 15 Eylül'de başlayacak. Sınırlama için son bir haftaya girilirken galericilerde panik başladı. Satılmayan araçların aylık maliyeti en ucuz araba için bile 10 bin lirayı geçecek. Bu sebeple galericiler ellerindeki araçları çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya başladı. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül'de başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında son bir haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanyalar ve indirimlerle satmaya çalışıyor. Galerik, online satıcı ve kurumsal şirketlerin elinde sektör uzmanları tarafından 50 binden fazla sıfır ikinci el olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen online kurumsal araç alım satımı yapan firmaların elinde 28 binden fazla sıfır araç olduğu ortaya çıkarken, galerilerin elinde ise 18 binden fazla sıfır ikinci el araç olduğu biliniyor. Kazancını katlamak isteyen ve ana işi otomotiv olmamasına rağmen altsat yapan şirketlerle birlikte rakamın daha da yükseldiği yetkili satıcılar tarafından uygulanıyor. Sadece internette 5 binası 0 kilometre araç satışta. Birçok firmanın ve bireysel satıcının da yer aldığı sarı site olarak tabir edilen 10 araç satış platformunda galerilerin son 30 günde verdiği ilanlar arasında hali hazırda 5000'e yakın 0.2. el otomobil satışa hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta 700 bine yakın aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların %68 ini otomobiller oluşturuyor. Temmuz'da yapılan 650 bin adede oranla %7 artış gösteren devir işlemi galericinin panini de 50 bin araçlık farklı ortaya koydu. Satılmayan aracın maliyeti 60 binası liranın üzerine çıkacak. Düzenleme ile elde kalacak 0.2. el araçların galericiye maliyeti ise pahalı patlayacak Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10.000 lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60.000 lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor. Ceza miktarı artırılacak. Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan kurumsal satıcıların cezasının düşük kaldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından yapılacak düzenleme ile caydırıcı bir noktaya getirilmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın ceza miktarına dair açıklaması bulunmuyor. Ceza miktarının ise yüksek bir devre sahip otomobilde yüzdesel olarak caydırıcılığı hedefleniyor. Para cezasının yanı sıra işletmenin ticari faaliyetinin sınırlandırılması veya sonlandırılması da yaptırımlarda yer alması beklentiler arasında. Noterlerde araç satış mesaisi. Son haftaya girilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin noterlerde yoğunluk oluşturması da bekleniyor. Elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devletmek isteyen kurumsal satıcıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için bir haftada noter işlemlerini halletmesi gerekiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana çalacak. Ana haber bölgelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-19'a kadar değerli dostlar. Etkinlik başları merakla bekleyen Android, Android, e, Apple yeni telefonunu göreceği çıkartıyor. Apple, Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max tanıtılacak. Apple iPhone 14 tanıtıyor. Şirketin For Out isimli etkinliği Türkiye saatinde 20'de başladı. Son sızıntılarda etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin tanıtılacağı iddia edilmişti. İşte Apple'ın iPhone 14 etkinliğinden tüm detay. Haber, haber, teknoloji. Apple yeni ikoneleri görücüye çıkartıyor. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro ma tanıtılacak. Apple yeni ikoneleri görücüye çıkartıyor. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro ma tanıtılacak. Apple iPhone 14'ü tanıtıyor. Şirketin Far alt isimli etkinliği TSI ile 20.00'de başladı. Son sızıntılarda etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro'uma modellerinin tanıtılacağı iddia edilmişti. İşte Apple'ın iPhone 14 etkinliğinden tüm detaylar. Apple, iPhone 1.4'ü görücüye çıkartıyor. Teknoloji devi, Far alt ve Gelecek Zaman diyerek 7 Eylül etkinliğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Etkinlikte iPhone 14 serisinin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6,1 inçlik iPhone 14, 6,7 inçlik iPhone 14 Plus 6,1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 14 Pro modeli oluşacağı öne sürülmüştü. Ayrıca kaynaklar, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve iPod Pro'nin de etkinlikte iPhone 14 serisiyle birlikte sahne alabileceğini ortaya koymuştur. Apple yeni ürünlerini tanıtıyor. iPhone 14 geliyor. Saatlerin 20'yi göstermesiyle birlikte etkinlik başladı. İlk olarak karşımıza Apple Geosu Tim Cook çıktı. Bu etkinlikte iPhone, iPods ve Apple bahsedileceğinin müjdesini verdi. Güncelleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeni güncelleme geldi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-19'a kadar bu ekranlarda izleyiz dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. HDP'ye bakanlık sözleri istifa getirdi değerli izleyenler. Gürsel Tekin'in sözleri sunması harekete geçti. İYİ Parti'de HDP'ye bakanlık verilebilir istifası geldi. CHP Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri İYİ Parti'de istifa getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özçık İYİ Parti Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyle görevine istifa etti. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Günceli. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası harekete geçti. İyi Parti'de, İYİ Bakanlık verilebilir istifası. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası harekete geçti. İyi Parti'de, İYİ Bakanlık verilebilir istifası. İYİ Gürsel Tekin'in bir Bakanlık verilebilir sözleri İyi Parti'de istifa getirdi. İyi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık İyi Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti. İşte haberin detayları. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Ciddi Gürsel Tekin'in hükmüyle bakanlık verilebilir sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Metin Özışık, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti. Özışık, istifa dilekçesinde açılım sürecinde teröristlerin ayağına mahkeme gönderen, Lahmacun ısmarlayan ve terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran zihniyet ile PKK'ya bakanlık verilebilir diyen zihniyet aynıdır. Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah sonra devlet gelir kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadeleyle geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, mırkılın derisi şehitlerini kucağında taşınmış o şehitlerin kanı ellerini kucağına karışmış, Yıllarca o şehitlerin sesleriyle gece yarıları kantel içinde ilkinerek uyanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı, fani hayatında en büyük olursayan sayan emekli binbaşayı, PKK'ya bakanlık verilebilir diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozlat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menti olayla anılmadan yürüttüğü ilk başkanlığı görevinden istifa ediyorum ifadelerini kullandı ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz bir dakikanızı ayırın çünkü inanılmaz derecede büyük ve ürkütücü değerli isteyenler James Webb uzay teleskobu durmuyor. Şimdi de Tarantula Nebulasına görüntüleri Bak bak şimdi bir dakikanızı ayırın efendim. James Webb uzay teleskobu yeni görüntüye göndermeye devam ediyor. Tarihin en pahalı uzay teleskobu olan James Webb uzay teleskobu bu kez Tarantula nebulasını görüntüledi. James Webb uzay teleskobunun çektiği Tarantula nebulasına ait görüntüleri ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin namı diğer NASA yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan NASA, Tarantula Nebulasını daha önce hiç görünmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın ifadelerini kullanmış. Haber, haber, ilginç haberler. James Webb Uzay Teleskobu durmuyor. Şimdi de Tarantula Nebulasını görüntüledi. Bakmak için bir dakikanızı ayırın. James Webb Uzay Teleskobu durmuyor. Şimdi de Tarantula Nebulasını görüntüledi. Bakmak için bir dakikanızı ayırın. James Webb Uzay Teleskobu yeni görüntüler göndermeye devam ediyor. Tarihin en pahalı uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu bu kez Tarantula Nebulasını görüntüledi. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Tarantula Nebulasına ait görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi nasıl yayınladı? Sosyal medya hesabından paylaşım yapan NASA, Tarantula Nebulası'nı daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın ifadelerini kullandı. James Webb Uzay Teleskobu görevini sürdürüyor. Tüm zamanların en pahalı uzay teleskobu, daha önce Jüpiter'i görüntülemişti. Teleskop şimdi de inanılmaz derecede büyük ve ürkütücü bir görünüme sahip olan Tarantula Nebulası'nı görüntülemeyi başardı. Bakmak için bir dakikanızı ayırın. Sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili bir paylaşımında NASA, Tarantula Nebulası'nı daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın. Galaksimizin yakınındaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi, bilinen en sıcak, en büyük kütleli yıldızlara ev sahipliği yapıyor ifadelerine yer verdi. Todonluat Hesse Images Beyaz Orta Boy Yıldız Budle Dttp Udl Beyaz Orta Boy Yıldız Dttp Tarantula Nebula. DTTP UDE. NASA E Teleskop. 2022. Tarantula Nebulası Dünya'dan yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Tarantula Bulut kalbinde enerji yüklü gazlardan meydana gelmiş devasa kabarcıklar, koyu renkli tozdan meydana gelmiş uzun iplikçikler ve aşırı derecede büyük kütleri yıldızlar bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana versiyonlarımız devam ediyor, yaklaşık 2019'a kadar değerli dostlar. Ünlü ismin aç günü Ali Koç, Uğur Dündar ve ee, ve Canan Kafcançolu yalnız bırakmadı. Cum Cumhuriyet ilk kadın yüksek mühendis mimarlarından ressam Bedri Baykam annesinin Mu Mu Mutahhar Baykam'ın son yolculuğuna uğurlandı. Baykam, Teşvikiye Camii'ne kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe mezarında toprağa verildi. Magazin, magazin, güncel. Bedri Baykam'ın acı günü. Ali Koç, bu Gündar ve Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakmadı. Bedri Baykam'ın Acı Günü Ali Koç, Uğur Dündar ve Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakmadı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mühendis mimarlarından, Ressam Bedri Baykam'ın annesi Mutahhar Baykam, 94, son yolculuğuna uğurlandı. Baykam, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tepe mezarlığında toprağa verildi. Ressam Bedri Baykam'ın annesi 94 yaşındaki Mutahhar Baykam, Geçen pazartesi günü hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mühendis mimarlarından olan Baykam için teşvikiye caminde cenaze töreni düzenlendi. Mutahhar Baykam'ın oğlu Bedri Baykam, kızı Güya Aslantaş, gelini Sibel Baykam, Damadıcam Aslantaş ve torunu Sufi Baykam'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenini, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkuluk, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gazeteci Altan Öymen, Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Uğut Ahar Baykam'ın Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlar üstüne alınarak cenaze aracına konuldu. Baykam, Nakkaştepe mezarlığında toprağa verildi. Ressam Bedri Baykam annesinin bir cumhuriyet kadını olduğunu hatırlatarak, her ölüm erken ölümdür. Yüzüncü yılını beraber kutlarız diye umuyordum. Nasip olmadı. İnanılmaz Atatürkçü, aydın, sürekli gündemi takip eden, bilinci yerinde, bütün hatıraları yerinde mükemmel bir insandı. Türkiye'nin ilk yüksek mühendis, mimar kadınlarından biridir. Mimarlar odası'nın 25 var. Ama haber 575 numararı güne. Yani Cumhuriyet'in ilk kuşağı. bunun içinde yatsın... Benim için hayatımın en güzel günü. Annemin meziyetlerini anlatmaya devam etsem çok uzun sürer. Yarattığı boşluk büyük ama bıraktığı anılar ve güzellikler çok daha büyük diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 2019'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Düğün videosunda günün nasıl vicdanı kilometrelerce koşturduğu verdiği cevap şok etti değerli izleyenler. Pro bisiklete bağlı köpeği kilometrelerce koşturduğu verdiği cevap pest edildi. Anavız köyde bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak çalış, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs vatandaşların tepki göstermesi üzerine sizden daha, daha hayvan severim diyerek yanıt verdi yaşanan o anlar cep Telekom telefonu kamerasına yan yaz ne haber haber yaşam motorsiklete bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu verdiği cevap besledirtti motorsiklete bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu verdiği cevap besledirtti Arnavut köy'de bir kişi yolda bulduğu köpeği motorikletin arkasına bağlayarak çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi çalış vatandaşların tepki göstermesi üzerine sizden daha hayvan severim diyerek yanıt verdi yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Arnavut köy'de akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motorsikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam yoluna devam edince bir kişi yolu otomobiliyle keserek şahsın devam etmesine izin vermedi çalış kendisine tepki gösteren vatandaşlara Ben sizden daha hayvan severim diyerek cevap verdi yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülenirken köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı ildia Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Son bölge riskli deli ve ekledi Yunanistan'ın eski savunma bakanından çarpıcı sözler geldi değerli izleyenler. Yunanistan'ın eski savunma bakanından çarpıcı sözler geldi Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye alm almalıyız dedi. Yunanistan'ın Türk şartlarını 300 kilidi atıp tacir etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gecansın gelebilir sözleri ülkeye geniş yankı uyandırdı. Yunanistan Eski Savunma Bakanı Apostakis bir programda Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalı istedi. Apostakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmasının son derece liste olduğunu ifade ederek Türkiye metotlu ve stratejik hareket eder ifadelerini kullandı. Öder. Öder. Dünya, Yunanistan'ın eski savunma bakanından çarpıcı sözler, Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız. Yunanistan'ın eski savunma bakanından çarpıcı sözler, Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız. Yunanistan'ın, Türk üretlerine S-300 kilidi atıp taciz etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözleri ülkede geniş yankı buldu. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Apostolatis, bir programda Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız dedi. Apostolakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmanın son derece riskli olduğunu ifade ederek Türkiye'ye metotlu ve stratejik hareket eden ifadelerini kullandı. Yunanistan'da ana muhalefetteki radikal sol ittifak, Syriza, iktidarı döneminde Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını ciddiye almaları gerektiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder dedi. Akos Tolakis, SKA'lı TV'de konuk olduğu bir programda, türk ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan Tansiyon'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ilk yanıt. Ciddiye almamız gerek. Erdoğan'ın oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor ifadesini kullandı. Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini önüne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletlerinden kaçamak yanıt. Muhabirin Yunanistan sorusuna cevap veremedi. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder. Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metodlu ve stratejik hareket eder diye konuştu. Erken seçimi işaret ederek açıkladı. Yunanistan'ı karıştıracak iddia, değiştirecek. Yunanistan'dan hamle geldi. Türkiye'den uyarı gelince NATO'nun kapısını çaldı. Türkiye'den Yunanistan'a çağrı, baskıları sonlandırın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya'nın kararı sonrası flaş açıklama. Bunu tek parti başardı. Helal izleyenler bu haberimizde ee, birlikte... Tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyen sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye